Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizi tüketim fonksiyonu kavramıyla tanıştırmak istiyorum. Aslında bunun mantığı oldukça basit. Nedir? Bir ekonomideki toplam gelirler o ekonomideki toplam tüketimi yönetebilir. Şimdi biz bu tüketimi derken neyi kastediyoruz? Açalım. Önermeyi biraz daha somutlaştırmak için varsayımsal bir ekonominin tüketim fonksiyonunu oluşturacağım şimdi. Sonra daha iyisini yapıp yapamayacağımızı hep birlikte tartışırız Sayılar tam olarak vereceğim gibi olmak zorunda değil arkadaşlar Bu örneği, konuyu gözünüzde biraz daha canlandırabilin diye veriyorum Varsayımsal ekonomimizde tüketimi inceliyoruz Veya şöyle diyelim Tüketimin bir taban seviyesi var ve ekonomimizde herhangi bir toplam gelir olmasa bile Biliyorum bunu hayal etmesi güç ama gerçekten de diyelim ki yok ve tüketim yine de sürmeye devam ediyor. Belki de insanlar tüketebilmek için tasarruflarını bozduruyor olabilirler. Yani bir şekilde biriktirdikleri kaynakları kullanıyorlar. Diyelim ki bu tüketim taban seviyesi 500. Bu milyarlarca dolara, altın sikkeye veya deniz kabuğuna denk olabilir. Bilmiyoruz. Yani Ekonomimizdeki ekonomik faaliyetin ölçütü her neyse işte. Yani dolar da olabilir, altın sikke de olabilir, deniz kabuğu da olabilir. Şimdi bizim tüketim taban seviyemiz bu ve diyelim ki bir toplam gelir söz konusu olduğunda insanlar bunun yüzde altmışını harcıyor. Bu arada arkadaşlar bu görmüş olduğunuz sayıları keyfi olarak seçiyorum. Yani diyoruz ki, bu taban seviyesini ek olarak, elde ettikleri toplam gelirin 0,6'sını harcıyorlar Ve biraz daha net olmak adına, geliri değil, harcanabilir geliri yazıyorum Taban seviyesini ek olarak, insanlar harcanabilir gelirinin %60'ını harcıyor. Ne diyoruz? Harcanabilir gelir Amacım arkadaşlar modelimizi biraz daha netleştirmek ve bunun adına da harcanabilir gelir ve gelir arasında böyle bir ayrım yapıyorum. Çünkü bir ekonomideki toplam gelirin tamamı tüketicinin cebine girmez. Sizler bunu basitleştirmek için şöyle diyebilirsiniz. Evet bir kısmı şirketlerin kasasına girer ama en nihayetinde şirketlerin sahipleri de bireyler. Yani demek ki öyle olsa bile bu para bireylerin yani tüketicinin cebine girmiş olurdu. Hayır, aslında bu gelirin bir kısmı devlete gidiyor, ne diyoruz? Devlete gidiyor, diyoruz. Madem gelirlerden bahsediyoruz, maaş borcunuzu gözünüzün önüne getirin isterseniz, bence oldukça tanıdık gelecektir size. Ne oluyor burada? Gelirinizin tamamı cebinize girmiyor veya banka hesabınıza yatmıyor ya da tasarruf hesabınıza yatmıyor. Ne yapıyor burada? Önemli bir yüzdesi vergilere gidiyor. Demek ki sizin harcanabilir geliriniz neyi ifade ediyormuş? Gelirinizden vergileri çıkarttığınızda elde ettiğiniz meblağ sizin harcanabilir gelirinizi oluşturuyormuş. Evet, harcanabilir gelir. O yüzden buraya bunu yazdım, bunu söylemek daha mantıklı. İnsanlar harcanabilir gelirlerinin %60'ını harcıyor. Sonuç olarak kimse sahip olmadığı bir şeyi harcayamaz. Neden? Çünkü bu kısım vergilere gitti. Dilerseniz bunu çizerek görselleştirelim ki aklımızda daha da kalıcı şekilde dursun. Şimdi bir doğru olacak. Burada ilk Cebir dersi anılarınızı da yad edebilirsiniz arkadaşlar. Bir tek burada değişkenler farklı olacak. Yani biz ne yapıyoruz? Y yerine C kullanıyoruz ama bağımlı değişken hala bu. Harcanabilir gelirin bir fonksiyonu. Bunaysa Cebir'de ne diyordunuz hatırlayın. Bağımsız değişken diyordunuz değil mi? En sık kullandığımız bağımsız değişken neydi peki? O da x'ti. Hatırlayalım. Şimdi burada da aynı mantığı yürütüyoruz. Şunu biraz daha düzgün çizeyim. Grafik bir doğru olacak arkadaşlar. Aslında doğru olmak zorunda değil. Sadece biz doğru şeklinde bir tüketim fonksiyonu oluşturduk. O kadar. Evet. Burası tüketim yani düşey eksen. Ne oldu şimdi? Milyarlarca dolar veya deniz kabuğu ya da Herhangi başka bir şey olabilir demiştik, burası da harcanabilir gelirimiz Evet Harcanabilir gelir Eğer harcanabilir gelir sıfırsa, galiba şuraya bir tablo çizsem daha iyi olacak Burası harcanabilir gelir sütunu, bu da tüketim Eğer harcanabilir gelir sıfırsa, bu terim ne olacak? Komple sıfır olacak geriye bir tek taban tüketim seviyemiz olan 500 milyar dolar ya da deniz kabuğu veya birimimiz her neyse o kalır. O da buradaki bu noktaya denk geliyor. Yatay düzlemde hiç ilerlemiyoruz arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bu 0 ama düşey eksende 500'e geliyoruz. Evet burası 500. Ve ne diyelim diyelim ki harcanabilir gelirimiz de 1000 olsun. Birimimiz her neyse demiştik. Buraya 500 buraya da 1000 diyelim. Şimdi 1000 çarpı 1 milyar deniz kabuğu diyelim. Milyarlarca deniz kabuğu olabilir. Aslında sürekli tekrar edip kafanızı ütülemek istemiyorum. Siz hangisini seçerseniz öyle düşünün. Peki bu birimde tüketim neye eşit olacak? Ne diyeceğiz? Tüketimimiz eşittir. 500 artı 0,6 çarpı 1000. Yani 500 artı 600, o da ne yapar? 1100 yapar. Peki, bu nereye denk gelecek? Şimdi burası 1000, bu eksendeki binde burası olduğuna göre 1100 burasıdır. Yani bu noktaya denk geliyor. Koordinatlara da bin'e 1100 diyelim ve bu bir doğru çünkü iki noktadan bir doğru geçer. Yani arkadaşlar bu özel örnekte tüketim fonksiyonumuz işte buna benziyor olacak ve böyle bir şey olacak. Şimdi ne yaptık? Bunu çizmek için iki nokta seçtik. Eğim konusunu hatırlayın. Y eksenini buradan kesiyordu. Daha doğrusu bu örnekte C eksenini buradan kesiyoruz ve eğimimiz 0,6. İleriki videolarda buna bol bol değineceğiz. Yani birazcık daha tüketebilme yönündeki marjinal eğilimden bahsederken. Ancak şimdi benim amacım, bunun aslında çok basit bir mantığı olduğunu anlatmak sizlere. Tüketim fonksiyonu böyle bir şey olmak zorunda değil ama iktisada giriş derslerinde işlediğimiz tüketim fonksiyonları buna benzer. Nasıldır? Bir doğru şeklindedir ve c eksenini tüketim taban seviyesinde keser. Ama gerçekten bundan çok daha farklı da olabilir. Yani tüketim fonksiyonu aslında böyle bir şey de olabilir. Belki gelir düşüktür ama İnsanlar kazandıkları her liranın çok daha büyük bir kısmını harcama eğilimindedir. Ancak ne olur zenginleştikçe, gelirleri arttıkça, harcanabilir gelirlerinin daha küçük bir kısmını harcamaya başlarlar. Yani aslında burada anlatmaya çalıştığım şey şu, marjinal tüketim eğilimi değişebilir. İlk modelimizde hatırlayalım marjinal tüketim eğilimimiz çok basitti yani sabitti. Her liranın 0,6'sını harcıyordu. Yani marjinal tüketim eğilimimiz sabitti ve 0,6'ya eşitti. Evet, marjinal tüketim eğilimimiz. Ancak daha karmaşık bir model de söz konusu olabilir. Mümkün müdür? Mümkündür. Mesela insanların parası azken marjinal tüketim eğilimleri çok yüksek olabilir. Çünkü yaşam standartları düşüktür. Daha iyi yaşam koşulları için harcamalarını yüksek tutmaları gerekiyor olabilir ama gelirleri arttıkça derler ki, e bundan iyisi Şam'da kayısı, Akakçe Kara gün içindir. Ben en iyisimi tasarruf edeyim.